Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Kur'an ayetleri dışında İslam'da reenkarnasyon inancı olup olmadığını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Reenkarnasyon, ölen birinin ruhunun tekamülünü tamamlayıncaya dek başka bir bedenle tekrar tekrar dünyaya gelerek yaşamını devam ettirmesi demektir. Bu inanışa göre tekamülünü tamamlayan ruh bir daha dünyaya gelmemektedir. Bazı İslam profesörleri dahil pek çok insan reenkarnasyonun gerçek olduğunu iddia etmektedir. Peki acaba ruhu yaratan Allah Kur'an'da bu konuda bize ne demiştir? Gelin inceleyelim. Unutma, sana vaat ettiğim tek şey gerçek fazlası değil. Müminin 9900. Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi işler işlerim der. Hayır bu söylediği sadece kendi lafıdır tekrar diritelecekleri güne kadar arkalarını geriye dönmekte onları alıkoyan bir engel vardır. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere bu göre insan ölünce bir daha dünyaya geri dönemez ve tekrar tekrar bedenlenerek hayırlı işler yaparak ruhani tekamülü tamamlayamaz ve kamil bir varlık haline gelemez. İslam'da reenkarnasyon olmadığına dair bir ayet daha delil vermek gerekirse, Allah diyor ki, Fatır 37, Onlar cehennemde şöyle ferret ederler, Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da ancak yaptıklarımızdan farklı iyi işler yapalım. Onlara şöyle denir. Biz size düşünüp öğüt alacak bir kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Evet arkadaşlar, özetlemek gerekirse Allah insana verdi bu bir kerelik hayatın bir insanın okuyup, araştırıp, düşünmesi, öğüt alması, kendisini düzeltmesi ve salih ameller işleyip cennete girenlerden olabilmesi için yeterince uzun olduğunu, yeterli olduğunu bildirmektedir. Ölen birisinin salih ameller işleyebilmek ve tekamülü tamamlayabilmek için bir daha dünyaya geri gönderilmediğini bildirmektedir. Buna göre reenkarnasyon ile ilgili söylenen şeyler İslam'a ve Kur'an'a aykırıdır. Din ve hakikat diye bu bilgiler ile amel edilmemelidir. Sağlıcakla kalınız. Hayır, buna inanmıyorum. Bu imkansız. Kolay olacağını söylememiştim, Neom. Sadece gerçek olacak demiştim. <gülüyor> Çıkar beni. Çıkar beni. Çıkmak istiyorum. Sakin ol. Sakin ol.